YUK ARTIK Selamun Aleyküm selam Ne yapıyorsun natural bebek? İyi sen Ne yapalım işte of, Dilim damağım kurudu ya bir çay çek mi? olur abi sıkıntı yok al abi güzel bir çay versene çay mı yok kardeş niye ya oğlum geçen üç tane çay istediniz ee sonra parasını ödeyeceğiz dediniz ben eve gidiyorum dedin sonra gelmedin ertesi gün sekiz tane çay içtin onun parasını vermedin bir ertesi günde onun parasını vermedin Ya yaz hesabıma seni neyse vereceğim sen ne kadar para gözü bir adamsın ya Cık. ilk para sonra çay sen bana parayı vereceğim ben sana çayı vereceğim ah remzi abi ah niye gittin ya seninle başka bir yerde içemiyoruz abi ya of of Lan, remzi abi bile bak remzi bakkal bile anasını tatile gitti biz gidemedik sıcakta Evin içinde oturuyoruz, bir de halı bakkala çay içiyoruz. Bu. Hadi çay ver ya. La tamam la tamam vereceğim. Ama demesin, haram sıkma derim ha. La tamam vereceğiz ya. La bu sarhoş ne de la trol be bilsin biliyor mu? Vallahi bilmiyorum abi. iki haftadır ortalarda nerede yok. La oğlum senin sesin gittikçe. Çok inceynu ha. Fark ettin mi? Vallahi aminiyorum abi. Sen heristin şey. Ne senaristin işi Lan ne saçmalıyorsun? La oğlum. Ben nereye düştüm ya? La bu burda bir çocuk vardı ya. Ha? Hani mal eden süvinana. Ha? ha ha bildim. La bu... gelir mi ya? gelmez abi tüh be onun yerini değiştirdi onun yerine başka bir karakter geçirecek dur bakalım hayırlısı ya ne saçma ne senerist la oğlum senin kafalı zıp bu zıp bu yani bu -bı ne ya ne bileyim oğlum geçen bir yerlerde duydum böyle adamın biri zıp bu zıp bu diye bağırıyor ya oğlum, bir şey soracağım ya. Sor abi. Ya benim bu sandalye çok acı diyor. Ne yapmam lazım? At gitsin abi. Ne uğraşacağın ya? Doğru diyor Atsan gitsen kurtulsan mı? Allah'ım muhteşem olur. La bu şey nerede ya la? Bu Ahmet ileri çıktı nerede la? Ha, sen oğlum yıllardan beri yok. Ne da? Ahmet ile ölecek ki Usta abi ağabey. Valla Lan bak benim sesimi de karıştırdın ya. abi Vallahi seslendirmenin yaptığı şeyler bunlar yani. Soğuk suyu içe içe sesleri karıştırıyor. Önceki filmlerde de böyle yaptı. Suyu içerken hep böyle hep böyle yapıyor. Sıcak suyu sıcak suyu böyle içe içe seslendirmenin bizi böyle yapıp duruyor. Lan bak kaç filmdir sesim. Değişip değişip durur ya. Bir böyle oluyor, bir şöyle oluyor, bir böyle oluyor. Yeter bıktım sandım ya. Bıktık sandık bıktık ya bıktık Allah'a bırakın akide, Allah bırakın Oğlum ne saçmalıyorsun ya? ne sinirlenir Ne zehneris de abicim? Bizim bu. Ama tirrecep'ten birini bulmamız lazım. Allah. Kesinle zor bulursun ama Belki birini bulursun Kim? Recep abi! Abo! Recep! Bak Ahmet ile Recep Hadi neyse çekilir Ahmet gene Biraz konuşan da Recep hiç konuşmuyor ya Her kelimesi he he he he he Adam he deyip duruyor bozuk plağın Takılmış gibi böyle durmadan he he he tabop duruyor ya. İyi ya abi. Zaten Ahmet de ortalarda yok. konuşmuyorlar yüz yüze gelmemek için. Tamam neyse. Bu gidip Recibi bulak onuuşturmaya çalışacak. Tamam abi sıkıntı yok. Hadi gidelim. Neredeydi la bu bunun evi? Aa abi ben gelmesem olmaz mı ya? Niye la? Abi akşama beş kuruş var Ne beş kuruş lan? Beş kuruş Aslında ismi güzel mantıklı geliyor da Yok ya uzun sürmez oğlum 28-29 bölüm sürer Doğru diyorsun abi Güzel hikaye çünkü Doğru Hadi ben gül yeri tarif etsene ben de nereye gideceğimi bilmiyorum hadi ben gidiyorum diyorum Şimdi buradan düm düz git Eee Sonra bak Düm düz gittikten sonra Laraşı He, he mi? La oğlum, kapı çalınca insan he der mi ya? Bar, Re Recep, he. La neyse la he de he. Kapıyı açsana bir şey konuşacağız la. He. Ne la Recep? He, la oğlum. Cık. Sabahtan beri he he durup duruyor. Neyse, la oğlum bir şey soracağım la. He. Ee, şimdi ben bir tane kurban aldım. He. Bunu kesmem lazım. Yardım eder misin? He. Yardım edeceğim yani. He. İyi o zaman. Yarın geldi. Kurbanın ilk günü. Şu kurbanlık kesek. He. Bu sarhoş nerede biliyor musun? He. La dur. senin de iki lafından biri he he he. Ya biraz cık. başka laf et de tamam de. Oh de yes de yuvarda heyde hey de yuvarda heyde ne demektir lan yuu yuu yuu yuu yuu yuu yok yuu yok Onu oğlum ben ne saçma ya tövbe estağfurullah iyice yakal of of kafam güzel oldu anasını satıyo o son üzümü yemeyecektim o son üzümü yemeyecektim abi ya neyse hadi ben gidiyorum he ben gidiyorum he Ela ela ela ela ela ben ne yapıyom ya. Adam he he diye diye. Beni böyle bir şarkıya he. bağlattı Bak nasıl kafayı. Recep. Ben şimdi eve gideceğim. Tamam mı? He. Bir çay alacağım. He. Geleceğim. Sonra hayvanı keseceğiz. Ama ipini biraz geç, e, açacağım, tamam mı? He. İpinini açtıktan sonra sen onun yanında duracaksın, kaçmasın, tamam? Ben bir eve gidip bıçak alıp geliyorum. He. <gülüyor> Cep, senin yapacağın. Kulara cep, kulara cep. Ne Ula Recep, Ula Recep. <Gülüyor> la, oldu abi? La, ne kaçmışla? E, He, abi. Heh. Şimdi o çoktan avurmu olmuştur sen unut. La oğlum ya. Kulara senin yapacağın işe ben işe. Of of. Ala abi buralarda inek gördün mü? he ha, gördüm harbi mi he nereye doğru gidiyordu salih doğru gidiyordu la oğlum, o çoktan kavram olmuştur ya şimdi böyle güzel güzel ekmeğin içinde yollardır senin o ağzının içine at girsin çok har konuşur hak ettin ama hak ettin la bu yarın kurban keseceğim de he. Ee, bu Recep nerede Aman abi Aman Recep Recep de sen hiç kurban işine girdin niye? daha adam zaten inek kaçan inek yani ineğin ipini çözdüm dedim bunun bunun başına da inek kaçmasın bu bu inek giderken böyle bakıyor böyle duvara bakar gibi hani böyle olur ya nasıl diyeyim? dersisin böyle tamam mı sınıftasın böyle derssin okul zamanları filan he dersisin arkadaşın sana böyle silgi atıyor sen necesin ulan atma ulan atma ulan atma diye böyle bir içinden böyle bir ses çıkıyor he sonra şeytana uyuyorsun silgi alıyorsun tak diye böyle o arkadaşa atacakken öğrenci yok öğrenci değil öğretmeni tak diye silgi böyle kafasına değer Hoca sana böyle uzun sürekli böyle bir bakar yani şöyle bir iki buçuk saatlik dizler gibi böyle bir bakar Bakar bakar bakar bakar Sonra müdüreler ya aynı onun gibi bakıp Durmuş yani Mevzu bu la oğlum, Mevzuyu nereden nereye getirdin şimdi biz inekli iyi başladık Okula geldik Okuldan müdüre anası geldik dur bakalım sonumuz nereye gidiyor La bu sarhoş gibi bulamadım gitti He gördüm mü la gördüm onu geçin. He Vallahi ona bir şey soracaktım ya. Ne soracaktın la? Nerede bu nerede? Tüm düz git. Tamam. Hadi gidiyorum. Bak hele çayların parasını ödeyeceksin. Çayların parasını eee ödeyeceğiz, ödeyeceğiz abi ödeyeceğiz. Bak bak bak bak nasıl kaçıyor bak. Bak bak bak. bak. Baba baba baba Allah geliyor. Oha, 2 lira mı oldu lan? Abi vallahi 2 lira oldu ya. Eskiden 1 lira istiyorduk, şimdi 2 lira oldu. La sen senin param vardı. Sen niye dilencildin? Laalımça, durun oğlum. Dilencilikte iyi para var oğlum. Nasıl iyi para var lan? Laalım 2 lira bak 2 lira. Tamam. Günde 20 kişiden 2 lira alsan 3 yoluna kadar yapar. Oo. Oo. Oo. O kadar para olmuş Ben ne mi gelsen lanmışım. Hı. Yuri'den misli sana yedirmem buldum. Aa. Sizin bu diğer arkadaş vardı ya. He, bildim bildim şu malleden sürgün edilme mafya tarafından Dağılım Benim onunla görüşmem lazım ya. Ne yapacağım la? Ne yapacağım buraya? Görüşmem lazım. He. La şey diyeceğim. Siz ni arkadaşınızı sevmeyen biri misiniz la? Adam gideri kaç yıl oldu siz? Adamın yanına gitmemişsiniz bile lan. Lan bayram gelmiş hayla adamın yanına haliden sürgülüdüm de abi biz ne yapalım olur mu sor zaman neyse benim onu bulmam lazım eee tamam ben nerede olduğunu biliyorum dümdüz git sağa dön tekrar dümdüz git dümdüz git sağa dön dümdüz git sağa dön dümdüz git sağa dön dümdüz git sağa dön Düm düz git sağa dön. Ana. Adam ping'e girdi lan. Düm düz git sağa dön. Tüm düz git lan, sağa dön. Düm düz git sağa dön. Şimdi bir de reklam çıkması yok mu? Evet. Bu görmüş olduğunuz eskivert çikolaları, biskvit çikolalar, çikolataları sadece renkli bakkalda. Geç. Aa, yolu tarif etmeye devam etsene. Düp düz git, sağa dön. Düp düz git, sağa dön. Düp düz git, sağa dön. Düp düz git, sağa dön. O adam? Irak gibi takaldı lan. Düp düz git, sağa dön. Düp düz git, sağa dön. Ha ben, ben gidip başka yerine, başka birine soracak İllaki başka biri tanıyordur ya. Neymiş? İlmimle ne, çikolatalarıymış. O nasıl bir çikolata hanesini satayım? Ya. Hilatanın ismi bile garip. Valla ben de çikilata, bikilata hadi. Vay oğlum benim Türkçemi bozdu ya. Yakında villaya da villa da villaderiz herhalde. Allahım ya Rabbim. Abiye de api deriz herhalde. Ablaya da apla deriz. Valla oğlum. Oh be Allah senden razı olsun ya. Ula anasını satayım sonunda kurbanı kestik ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yaptın? Buldun mu abi? Bizim eski arkadaşı. Buldum buldum. Onun sahnelerine niye film eklemediler ya? Allah Allah. Neyse film uzun olmasın diye herhalde eklememişler. lan ne saçmalıyorsun lan? He. Allah. Bu senin. evvallah kardeş. Bayramın kutlu olsun. Eyvallah. Senin de. abla seninle hala senin de, abi. Nuh! Kafama at bir de istersen Pardon abi Allah Allah ya Bayramı mutlu olsun abi Sağ ol Ver abi elini öpeyim Çakal Benimle para yürütmeye çalışıyorsun değil mi? Ama asla para yürütemezsin Benimle para alacak adam var ya Tağırlasın hakkım Tövbe bismillahirrahmanirrahim Ne oluyor lan? Dırstım anasını satayım Bu sese nasıl girdi? Jetle Ali Bakıldan kimse para alamaz. Ha neyse. Hadi ben gidiyorum şunu Sarboşa verip geleyim. Ta şimdi geldi Sarboş'u. Bu Sarboş nereye gitti acaba? Büyük ihtimal aynı yerinde duruyordur ama. Dur hele bulmaya çalışacağım şimdi. Allah Allah bu Sarboş nerede ya? Aa şurada bir çocuk var. Dur gideyim. Ana, ne oralarında? Sı sı sı geliyor. Şi, ulayit morayit ne? Yela, var. Ne canavarın? Len len, len ne Bilmiyorum Topuklayacağız galiba İyi o zaman topuklayak Bu sarhoşu olmam lazım ya ona bir et vereyim He. Gel gel gide Hadi Koş koş, koş. çabuk Bunan uzak durakta lan <gülüyor> <gülüyor> Oh Kurtulduk galiba Ses daha yok 12 yaşımda diye nereden korkacaksın oğlum? Kene gene yapışıyorlar sandım. Oh Ohla sonunda bulduk. Abi neredesin sen ya? 2 saattir sen annesin. İyi rahmetin. Bayramın kutlu olsun. Eyvallah seninle. Oğlum ne olur ya. Gene bunlar sesine bir şey olmuş. Eyvallah abi. İyi bayramlar. İyi bayramlar koçum.